Kaldı, yeni milyon kalp bulan da hiç. Mesleğe kırmızılardır, ötöküştüğü anan akıldığı ve ekeci mesleğe deprem. Düştüğün karıya da CEO'daki aşağı var bilirsiniz Kim boşal içeride, türlü derdört bir milyon dolar derdir baş payge. Kim solun tüyü de götürsak, o olur şey, bir milyon dolar derdir. Özbekçuk kapattı da başvuru sunan böyle bir kütletir, yeni milyon son sonra sevgili altmış milyon. Yapo seyirciler, 70 bin maaş oldu. O da Kırgız geldi. bile Evet, gelip gelip, bir çay bir saatte çıktılar. Dilek Malades, bir, bir saat sonra, bir saatte çıktılar. Kırgız, Malades, barın inkeli olma oyunu. Kaldım çıkardım mesela, Kırgız ayı tutarmış. Döööö, mayıka bir ne Kırgız? Lipo içinde çok da var. Anladım. Daha da bir Yapo Milyenler hey! Kim benim Çalgız kızım o şovçal kız kızıma üyülüyorsa, var kaydırdım o şorku, kızım da o şorku de gereken düğün edilir, men degen oldukları farklıdır. Özbek, kazak, dungan, en akılından kırgız farklıdır. Ben kaçak bir nesvedeceğim. Men geldim demdir, kimsin mesela kırgız mı demdir, berger demdir. altında Uzun 15 metre, elin 8 metre, ayrıdır. Bunun o baseniyet kim birinci özün taşla, narkı başka birinci ol, süzü çıkan adamda, kızımı da benim, baynatımı da benim de gereken, özbekler çeçin olsa, kırgız oyunu yoklarmış. Ağzı suğa çöpü Kızı da çok, baylı da çok uyuyaklar. Diyalıtla gene aydın durak, hey. yetenek oldular. Suda tüyünde beş krekendir var. Armavasi'ni yeni etkisiz ettirdi. Diyalıtla gene hiç şey yapmamış ve dedi, ah krekendir, buy. Diyalıtça kırız hiç birini suya şalap etmişken dedi. Kırız su <gülüyor> vardı da şu çalı tesüzcüdür. Suda çatkan krekendirler, bilmiyorum ne ben yaptım gittiler. Mağarada başka var mı da su da puf etmişler, su da öyle kolay değil mi? Ya bu milyonlere kırız topoloğu kısa palates Kupatır mı dedi? Neden dedi? Kırk adil dedi. var mı lan? Beşine kızın şaşoğlu kırk de Ay, sen benim için kısmını kastetmeyi <gülüyor> bu mı kastetmeyi? Dedi, kızım saydım kardeşim, kırk adil gidermışım ceh, kızım gidermişim ceh. Beni suya kim tür tür döşüyor bilsen? Harada? Şaşoğlu şaşoğlu yok, ne var biz kendi avkandır, kimdeki komadır da, saskeki teki nekinden komaptır? Biliyorsunuz teki, biliyorsunuz taşan da Özbek'te kabağın eken vaytlattı, 15 bin de kaçıp çıgıttı. Evet. Kazaklı kabağın eken niye diyor mürüttü? Kırgızı hafı kabağın eken çıvalı. Hapken kabağın eken çıkayı Ha be çıraklar kız öldü, girip havralı böyle dedi, girse canakın çıvalı çal falan koyu tabekçeyi koyarmış. Ha beyeyim. Tekarın çıtını Özbek'in ben kazakçıda yapmadı. Kırgızı çıvalı kaçıp çıvalı aldı, çıksınla kabağın eken canakın ötünü çeçit paydamasın çayı koygun eken Ama ben Bir adam geldi. Dediğimlerle de balık Ne söyler bun? Tiki desin, içinde ne güzel etotran seviyeyim, ayarlar bu başı bilesin, uşağı başından teker seviyeyim ne yapıyor? ki çiğim şimdi desem, niye mi desem? Çünkü on başından her defa böyle patrane. Diz heki çiğim, no, takoyun turbe. Diz heki çiğim, no, takoyun turbe. Diz heki çiğim, no, takoyun turbe. Diz heki çiğim, no, takoyun turbe. Diz heki çiğim, no, takoyun turbe. Diz heki çiğim, no, takoyun turbe. Diz heki tabağına çiçka dergilerini ötür koydum ayak çarası mı? o şuncun ayağınızı altın dün gün konuşunca sil açınız gerek e, ayağınızı altına açınlar ayda duran sözleri ayamayın yok be bunlar hırda dağılayın insanızlar da, başka şarkılar dağılayın hırda dağılayın seçkaça camanlık ölmemizler dayı ve gülücülümüzler daha üret bizden Buradan bir insan çakırayım, ee, alıyor <gülüyor> güle. Çok, ne güzel alıyor güle tadında. Alıyor çakırıyor, oğlum. İstakalın hoşgundayın. Bir insansta töylü oldu, tam adı 2 2 olsun, durmuş burasıdır, size töybe çakırıp, size 5 son koşu olsun, 1000 son koşu olsun, size bayağı anıramayan, 3 şüketken Bugün bir kasetle sevgelerin gülü köylemez. Altıncılara ben özümünün sağlığını tapkan dosun, Mataliyatımız da ısmak gerek. Her bir ayının altı stol borunun çalı obrasında tanınılığa koydum. Getting things through. Beni aptallar bir avet on başına. Ama onunla kavraman ne büyük Buna tuş taklarına da haydi salın. Uy, üçte, üçte mi lan? Mülaqat etmeyin salam. Oğlum, salam. Sizler dedas. Bir yakaya oturası var, surat düşün. anda